Bugün 7 Ağustos 2022 Pazar Güneş günündeyiz yay burcundaki ay güne değişken ve iyimser enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay Koç burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak güne başlarken enerji ve motivasyonumuz da yüksek olabilir eğitim kültürel ve sosyal konular gezi ve seyahatler için değerlendirebiliriz bugün boğa burcundaki Mars'la kova burcundaki satürn arasındaki dik açı kesinleşiyor Mücadele gücümüz artarken sert ve yorucu gündemlerimiz de olabilir. Girişimlerimizde karşılaşabileceğimiz engel ve zorluklarla daha fazla mücadele etmemiz gerekebilir. Değiştiremeyeceğimiz kavramlar karşısında anlayış, kabullenişli olmakta fayda var. İnatçı ve sabit tutumlar zarar verebileceğinden esnek ve uyumlu olmalıyız. Fiziksel olarak kas, eklem, kemik ağrıları gözlenebilir. Kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabiliriz. Riskli hareketlerden uzak durup temkinli olmaya çalışalım. Akşam saatlerinde Yay burcundaki Ay ile Aslan burcundaki Güneş arasında etkinleşecek üçgen açı, duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı sağlayabilir. Karşı cinse ilişkilerimizle daha uyumlu ve destekleyici olabilir. Venüs ve Neptün arasında etkinleşen üçgen görünüm, sevgi paylaşımlarını arttırırken romantik ve eğlenceli bir akşam geçirebiliriz.